Seyah olup şu an gezerim bir dost bulamadım gün akşam oldu Bir dost bulamadım gün akşam oldu Seyahatlup şu alamı gezelim bir dost bulamadım gün akşam oldu bir dost bulamadım gün akşam oldu. Yarınca okur yazarım, bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Elim kalkmaz oldu dizimden Bilmem emelimden, bilmem özümden Akıttım kanlı yaş iki gözümden Bir dost bulamadım Gün akşam oldu Bir dost bulamadım Gün akşam Let's go. Bozuk şu cihan, tergeli bozuk. Yazıktır şu geçe, ömrüne yazı Yazıktır şu geçe, ömrüne yazık. Tükendi dağ neler, kalmadı azı. bir dost bulamadı, gün akşam oldu. Bir dost bulamadı, gün akşam oldu. Sultanım edir, ummana Gidenler gelmedi, bir haber alan Abdar oldum çullar, gidin bir zaman. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Bir dost bulamadım gün akşam oldu Ondan uluçlar gidim bir zaman Bir dost bulamadım gün akşam oldu Bir dost bulamadım Gün akşam oldu